Son dakika, İsveç'in Malmö kentinde terör saldırısı gerçekleştirildi. Son bilgilere göre dört kişi ağır yaralı. Terör saldırısı ağır otomatik tüfeklerle etrafa ateş açılarak gerçekleşti. Bu İsveç'te ilk terör saldırısı değil. Bize ulaşan diğer bir bilgi ise terör örgütü İsveç'in Dünya Kupası galibiyetini kıtlayanlara ateş açmış 2017 etkindiyse. İsveç'te kamyonlu saldırı gerçekleşmişti. Alışveriş merkezine kamyon Onla diren saldırgan kaçmıştı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğen